Sarı. Bu, pepe, pepe. bu ne? Nerede bu Pepe? <gülüyor> <gülüyor> bu görmüyorsun anne Buradan buradan telefonum burada. Anneanneciğim düşen dur. Heh. Altyazı M.K. Kaldı M.K. Altyazı M.K. Sen <gülüyor> bu evi neye dağıttın? Gelip <gülüyor> ne? de sana. Ben de atmadım anne. mileri dağıtmıştır. Mileri söyleyeyim mi ben? Hı <gülüyor> hı, ona söyle sen. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz anneanne. Hadi. nereye burada anneanne makyaj süs püs burada görmüyorsun galiba gözlüğünü tak hiç göremiyorsun anneanne burada burada burada burada burada makyaj ah fırçan burada hayır anneanne o tersi, tersi fırçanın tersi anneanne heh. Öyle. <gülüyor> çok güzel, çok. Oh, oh. Çok güzel aldın. Dur anne, gözün ters sıkıyorsun. Yardım edeyim sana dur. Koy evet. Tamam, gidebilirim Nereye gidiyorsun anneanne? Nilo'yu <gülüyor> bulmaya. <gülüyor> Onun için mi süslendin? Sen bu göz bulamazsın Nilo'yu. Ben sana getiririm Nilo'yu. Sen evi süpür. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Beni değil belli değil. Evi süpür anne Halıyı halıyı. <gülüyor> Haydi kızı üstüne gireceğim. <gülüyor> Kendime dikkat et gidiyorum. Hadi hoşça kal.